Ankara Gözlü, Boğazçı Grup bünyesindeyim. Satışlardan sorumluyum. 1938'den beridir inşaat sektöründeyiz. İnşaat sektörünün dışında içinde olduğumuz sektörler de var. Ama ağırlıklı olarak inşaatte, altyapı, üst yapı, yapsat, yurt dışında, yurt dışında birçok proje geliştirdik. Bu dönemde de Yalova'ya ağırlık vermiş durumdayız. Yıllar önce devlet projeleriyle başladık. Kuşaklardır devam eden süreçte, geldiğimiz noktada artık yapsatta da ağırlıklı varız.